Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Ali Öğretmen. Hepiniz Ali Öğretmen'in de %100 Kimya adlı YouTube kanalıma hoş geldiniz. 11. sınıf kimya tekrar testlerini çözmeye devam ediyoruz. 1. kitap 3. ünitede kalmıştık arkadaşlar. 3. ünitenin ilk bölümünü çözdük. 8. soruda kalmıştık. Şimdi 8 ile 13. soruları çözeceğiz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olur. Hepimize şimdiden kolay gelsin. Kıymetli arkadaşlarım. Şimdi ilk soruyla başlıyoruz. Bir miktar C6H12O6 kan şekeri. Çözeltide suyun mol kesri 20 bölü 21'dir diyor. Buna göre bu çözelti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle, bakın kesinlik bildiriyor, yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi mol kesri ifadesini daha önceden gazlarda da gördük arkadaşlar. E, Gazların mol kesri neydi arkadaşlar? X a eşittir nA bölü n toplamdı değil mi arkadaşlar? Şimdi burada da aynı şekilde su çözeltilerde mol kesrinin aynı şekilde düşünebiliriz. O zaman suyun mol kesri suyun molü bölü en toplamdır. En toplam nedir arkadaşlar? Burada suyun molü artı suyun içerisinde çözülen maddenin molü. Yani c 6 H12, O6'nın molü. C6. Şimdi arkadaşlar, e, pay ne? Suyun molü 20 ise 20. O zaman şekerin molü 1 oluyor değil mi? Yani 1 olarak alabiliriz. 20 bölü 21'dir diyebiliriz. Kesinlikle yanlıştır. Buna bakacağız. E, suyun mol kütlesini ve şekerin mol kütlesini vermiş. Kütleci yüzde derişim %50'dir diyor. Kütleci yüzde derişim formülümüz neydi arkadaşlar? M çözünen bölü M çözelti çarpı yüzdü. Şimdi buradan e, çözünenle şeker. Şekerin 1 mol diyor arkadaşlar. 1 mol'ü e, kaç gramdır? 180 gram. E, suyun molünün e, kütlesini bulalım. N eşittir. M bölü MA formülümüzden. 20'ymiş suyun molü 20. MA'sı 18'dir. 18 buradan. M'i bulacak olursa 18 çarpı 20. 180, 360 gram çıkacaktır. 360 gram suyumuz var. 180 gram da şekerimiz var. çözeltimizin Toplam ne yapıyor arkadaşlar? 540 mı yapıyor? Şimdi formülde şu formülde yerine koyduğumuzda şöyle maviyle yapalım. Eee Yüzdece derişim nedir arkadaşlar? Çözünen 180 gram şeker. Çözeltimizin toplamı 540 gram çarpı 100 diyoruz. Şuradan 180 bölü 540 bölü 3 kalıyor. 3 bölü 100'den yüzdece derişimimiz ne çıkar arkadaşlar? 33, %33.3 devreden çıkar. O halde yanlış arıyorduk, yanlışı bulduk arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bunlara da bakalım. Molal derişim nedir arkadaşlar? Molal derişim 1 kilogram çözücüde çözülmüş olan maddenin mol sayısına molal dirişim ya da molalite denir. O zaman molalite formülümüz nedir arkadaşlar? Molalite e, molalite eşittir. Eşittir. N çözünen çözünen bölü M çözücü çözücü. Bu kilogram olacak arkadaşlar. Bu da mol olacak. Şimdi biz çözünenin molünü 1 dedik. Yani şeker 1 bölü. Çözü, çözücümüz ne kadardı? 360 gramdı. 360 gramı yazıyoruz. Bunu kilograma çevireceğiz. E, 1000'e bölüyoruz. E, ne oluyor? 36. 36'yı sadeleştirebilir miyiz? Evet sadeleştirebiliriz. 4 sadeleşir. 9, 4'le sadeleşir. 25. 25, 9 bölü 25. Şimdi 1 bölü 9 bölü 25. 9 bölü 25 ters çarpılır. Ne çıkar arkadaşlar buradan? 25 bölü 9 çıkar. İkinci yargımız yani B şıkkımız doğru. 90 gram C6H12O6 glikoz çözülmüştür diyor. Arkadaşlar 1 mol dedik şurada. Bunu yarım mol de alabiliriz. Değil mi yani? Fark eden bir şey olur mu? Yarım mol alırız. Suyu <gülüyor> ne yaparız? Suyu da 10 mol alırız. Yani yine oranımız 20 bölü 21'e denk gelir arkadaşlar. E 1 mol 90 gramsı. Hatta 45 gram iyi alabiliriz. Değil mi yani? Evet bu da doğrudur. 200 mililitre çözeltinin molar derişimi 2,5 buçuk. Mol bölü litredir. Şimdi arkadaşlar molar değişim neydi? Moları teşhittir. M bölü V değil miydi? Şimdi V'miz ne? 200 mil litre. Litreyi çevirdiğimiz zaman 0.2 litre. Şimdi diyelim ki 90 aldık. 90 gram kaç diyor arkadaşlar? 90 gram. 0,5 diyor, değil mi? 0,5 mol. 0,5 mol bölü 2. 0.2 bu da işte 2.5 mol bölü litredir. Mol bölü litre çıkmaz mı? O halde bu da Doğrudur arkadaşlar. Suyun miktarı 180 gramdır. Arkadaşlar 360 almıştık. 20 mol almıştık. 10 mol alalım. 180. 5 mol alalım. Arkadaşlar fark etmez. O zaman e, suyu da şey şekeri de 0.25 mol almamız lazım. Değil mi? Kat kat büyür. Kat kat küçülebilir. E, yarım mol, alır, şey, 10 mol alırsak suyu ne yapar? 180 gram olur arkadaşlar. Bu da doğrudur. O halde kesinlikle yanlış dediğimiz şey nedir? A şıkkı diyoruz. Ve geçiyoruz arkadaşlar. Neye? Ee, i̇kinci sorumuza. Dokuzuncu sorumuza. Evet. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda Dokuzuncu sorumuz Kıymetli arkadaşlarım. E, onu da kırmızıyla çözelim. Aşağıda 1 atm dış basınçta 100 gram sal suya 0.2 mol sodyum klorür eklenerek elde edilen çözeltinin sıcaklığı zaman grafiği verilmiştir diyor. Grafiğe göre diyor. Yargılarından hangileri doğrudur? 100 artı TK'mış. Evet şu biz bunu kırmızıyı maviye çevirelim Arkadaşlar hatta mavi ee, şu rengi çevirdim evet. TK değerimizi bilmiyoruz biz burada Delta TK değerimizi ne yapacağız Arkadaşlar şimdi e... Delta TK 2.08 bir kıymet Arkadaşlar şimdi bakalım Delta TK nedir formülünü yazalım Delta T eşittir kk çarpı e, kaynama noktası farkı çarpı molarite çarpı iyon sayısı, değil mi? Kaynama noktası farkı Şimdi, o zaman. Suyu, heh, su, kaka değerimizi vermiş ya. Ben de onu diyorum. Su için kaka değeri 0.52miş arkadaşlar. Delta TK'ya şimdi hesap edebiliriz. 0.52 çarpı kaç arkadaşlar? 0.2 mol. Şimdi 0.2 mol'ü ne yapacağız? Ee, Molaritayı çevireceğiz arkadaşlar. Molarit 0.2 bölü 100 gram diyor. Bunu kilograma çevireceğiz. E, 0.1. Buradan ne yapıyor arkadaşlar? İki mi çıkıyor? 2. İyon sayısına baktığımız zaman sodyum klorür diyor değil mi? Sodyum klorür. Sodyum artı klor eksi. İon sayımız da 2'dir. 2 ile çarpıyoruz. Ne çıkıyor arkadaşlar? 4. 4 çarpı 0.52'den delta. Tk değerimiz. Arkadaşlar 4.2.5 0.8 çıkıyor. Şimdi suyun kaynama sıcaklığını 100 santigrat derece delta T kayda koyduğumuz zaman 2.08 birinci yargımız doğru çıkıyor. Yani içerisinde çözünen 0.2 tuz çözündüğü zaman kaynama noktası kaç çıkıyormuş arkadaşlar? 102. 8 santigrat derece. Yani şu noktada kaynamaya başlıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi İkiye bakalım. T1-T2 aralığında sıvının buhar basıncı artar. Şimdi buhar basıncı ne demektir arkadaşlar? Bir sıvının buhar basıncı dış basıncı eşit olduğu anda kaynama başlar ve kaynama noktası, e, kaynama süresince buhar basıncı kesinlikle değişmez. Şimdi sıvı ne, ne zaman başlıyor? Kaynamaya şurada başlıyor değil mi? 102.8'de. Şimdi bakın buradan, şuradan şuraya kadar arkadaşlar kaynamanın bittiği noktaya kadar buhar basıncı asla değişmez arkadaşlar. Artar demiş. ikinci yargımız yanlıştır. T2-T3 aralığında çözeltinin değişimi değişmez. T2-T3 aralığında çözeltimiz bakın şurada doygun çözelti su buharlaşmış. Şu noktadan itibaren bu çözelti artık doygun çözelti olmuştur. Doygun çözelti. E, doygun çözelti olduğu zaman buharlaşan su miktarı kadar da sodyum klorür çökecektir. Yani doygunlukta bir değişiklik olmayacaktır. O zaman çözeltinin değişimi değişmeyecektir. Ne kadar su buharlaşıyorsa suyun buhar çözebileceği kadar tuz da yani buharlaşan Suyun çözebileceği kadar tuz da çökecektir. O yüzden şu T2-T3 aralığında çözeltinin derişimi değişmez. Bu da doğrudur. Doğruları soruyordu arkadaşlar. Hangileri doğrudur? 1-3-C 1, şıkkını işaretliyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. Ee, 10. sorumuza. Evet 10. sorumuza geldiğimizde bakalım. 10. sorumuzu çözmeye çalışalım arkadaşlar. İr çözeltinin kaynama ve donmaya başladığı sıcaklık saf çözücünün kaynama ve donmaya sıcaklığından farklıdır. Tabii ki çözeltide çözülmüş madde vardır. Çözülmüş madde saf çözücünün kaynama ve donma noktalarını değiştirme özelliğine yani kolligatif olarak değiştirir arkadaşlar. Bunu biliyoruz. Saf sıvıda katı bir madde çözünürse kaynama sıcaklığı artar. Yani tuz ya da şeker çözünürse çözünen madde oranında kaynama noktası artar, donma noktası da düşer. Bu artış çözeltinin molaritesi çözünen madde iyonik ise formüldeki iyon sayısı, çözücünün kaynama noktası artış sabitiyle yani delta T ile doğru orantılıdır diyor. Bir atmosfer dış basınçta su ile hazırlanan 0.5 molal molal diyor alüminyum klorür çözeltisinin kaynamaya başladığı sıcaklık. 101.04 santigrat derecedir. Buna göre bir atmosfer dış basınçta aşağıda verilen maddelerin suda çözülmesiyle hazırlanan çözeltilerden hangisinin kaynamaya başlaması sıcaklığı yanlıştır. Şimdi arkadaşlar burada biz neyi bilmiyoruz arkadaşlar? Suyun e, kaka değerini bilmiyoruz. Hemen bunu hesap etmeye çalışalım. E, şuradan kalemimizi açalım. Şimdi şuradaki kaynama noktası farkını biliyoruz arkadaşlar nedir <gülüyor> 0,5 molan diyor ee, buradan delta k'yı delta tk'yı bulalım arkadaşlar delta tk k k, k çarpı molalite çarpı iyon sayısı demiştik deminki sorumuzda bununla aynıydı delta tk 1,04 değil mi su olduğu için suyun normal kaynama saf suyun 100 o zaman şunu 100'den çıkartırsak 100,00'dan delta TK'yı bulmuş oluruz. 1,04. O zaman 1,04 eşittir. K, K çarpı molalite 0,5 çarpı iyon sayısı. Şimdi iyon sayısı alüminyum. Şurada yazayım da herkes görsün. Alüminyum, klorür. Bu iyonlaştığı zaman Al artı 3 artı 3 tane klor eksi iyon. Yani 3 tane klor, 1 tane de Al e, iyon oluş oluşacak toplam 4 iyon olacak iyon sayısı 4, 4 kere 5, 2, 2 e, KK değerimiz nedir? 1,04 bölü e, 2 bu da eşittir 0,52 çıkacak? Evet 0,52 şimdi arkadaşlar bu KK değerini su olduğu için bunu bulduk. Bunu çarpacağız aynı formülü yazacağız eğer e, 100 ile toplayacağız. Aynı sonuç çıkarsa doğrudur. Çıkmazsa yanlıştır. Bize yanlış sormuş. Evet. sodyum klorür için yapalım arkadaşlar. Nedir kaka değerimiz? 0.52 çarpı 1 çarpı iyon sayısı 1 sodyum 1 de klor 2 tane çarpı 2 diyoruz. Artı 100 diyoruz. Ne oluyor? 2. Bu 1 virgül 0 çıkıyor. 1 virgül 0 de toplarsak 101 virgül 0 oluyor. Yani bu doğrudur. İkinciye bakalım. Şurada yapmaya çalışayım. 0.52 0.52 0.52 0.52 hepsini çarpacağız. 0.52 çarpı 0.5 molal. Burada kaç tane iyon var? 2 flordan var. 1 magnezyumdan. ile çarpı 3 diyoruz. Ne oluyor arkadaşlar? Burada e, magnezyum flora e, 0. 3, 15, 52, 5 kere 5, 25, 0 78 mi çıkıyor? Evet. Bur burada artı 100 diyoruz. Ee, şurası 78, 0 78 çıkıyor arkadaşlar, 78. Ee, 52, 26, 26 çarpı 3, 52, 78 evet, 078 78, 100 78 çıkması lazım toplam değer. 100 100.78 evet ama 101.56 demiş yanlış soruyordu yanlışımızı bulduk devam edelim aşağıya yazalım şuraya yazalım alüminyum sülfattı hemen şuraya Al2SO4 3 bunu ayıralım iki tane Al var artı 3 üç değerlikli üçlünde. 3 tane SO4 var. 2 değerlikte. Toplam iyon sayımız 5. Şuraya yazalım. 0.52 çarpı 2 molal çarpı 5 artı 100 diyelim. 10 5.2 toplarsak arkadaşlar 105.2 doğru. Hemen şunu yapalım arkadaşlar. 0.52 çarpı 0.5 çarpı Magnezyum sülfürde de 1 2 2 artı 100 diyoruz arkadaşlar bir 100.52 çıkacak Bu da doğrudur sonuncuydu şuraya yapalım ee, potasyum fosfit 0.52 çarpı bir molarmış çarpı 3 iyon var 3 tane k artı bir tane fosfor var artı 100 diyoruz ne oldu 1,6 yapıyor? Yo. 3, 4 var. Özür dilerim. 4 yon. 3 tane fotasyum. 1 tane fosfor. 4. Ne yapıyor? 2,8 yapıyor. 2,8 artı 100. Bu da eşittir. 102,8. Bu da doğrudur. Yanlış olana bulduk. B şıkkı diyoruz. Ve geçiyoruz arkadaşlar. 11. sorumuza. Evet. 11. sorumuzda ne varmış kıymetli arkadaşlar? Şekildeki değişik seyratik tuzlu su çözeltisi yarı geçirgen bir zarla ayrılmıştır. Suyun seyratik ortamdan değişik ortama kendi dilen geçmesine osmoz denir. Evet, buna göre diyor. Aşağıdakilerden hangisi osmoz olayı ile ilgilidir? Şimdi osmozu anlatayım arkadaşlar. Çok yoğun ortam var, az az yoğun ortam var. Nedir arkadaşlar? Çok yoğun ortamda, çok yoğun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiş oluyor. Buradan su bu tarafa doğru geçiyor arkadaşlar. Burada seviye yükseliyor. yükseliyor Burada da seviye düşüyor arkadaşlar. Şimdi işte bu iki seviye arasındaki fark bize ozmotik basıncı. Ozmotik basıncı veriyor. P'yi veriyor. Yani osmos demek çok yo az yoğun ortamdan çok yoğun ortama madde geçişidir. Hangisi osmosla ilgili diyor. Denizde uzun süre kalan kişinin parmaklarının buruşması. Evet hemen bulduk zaten. A şıkkı doğrudur. Şimdi arkadaşlar bakın. Vücudumuzda ben size bu parmakların şişme olayını söyleyeyim. Vücudumuzda birçok yerde kıl ve kıl kökleri vardır. Bu kıl kökleri e, suda e, kıl köklerinin altında bir yağ tabakası vardır. Bu yağ tabakası o bölgelerin e, su geçirgenliğini önlüyor. Ancak bazı bölgelerimiz var ki avuç içlerimiz ve Ayak altlarımız burada herhangi bir şekilde kıl yok. Gözenek yapısı da çok şey değil. O yüzden burada bu yağ tabakası oluşmuyor. Yağ tabakası olmadığı için arkadaşlar ne oluyor? Fazla suda kaldığımız zaman şimdi deniz suyu yağ tabakası olmayınca vücudumuzdaki deri e, yumuşuyor arkadaşlar yumuşuyor. yumuş yumuşayınca işte bu yarı geçirgen bir zar e, şeklini alıyor ve e, genleşme oluşuyor derimizde genleşme olduğundan e, vücudumuz içerisindeki deri altımızdaki az yoğun olan su dışarıya çıkıyor çok e, yani çok yoğun ortama çıkıyor denize çıkıyor şimdi e, buradan geçen su Boşalttığı için deri altının deri genleşmiş olan deri ne yapıyor? Buruşuyor. İşte e, bu az yoğunla çok yoğuna geçişe de ozmoz diyoruz. Yani A şıkkı e, bize ozmoz olayını anlatıyor. B'ye bakalım. Araba radyatörlerinin suyuna antifriz konulması. Arkadaşlar burada donma noktasını azaltmak için yani don, donma noktasını düşürmek için koligatif bir özelliktir. koligatif Eee... Antifriz koyarak 0 santigrat derece donacak olan motor suyunun donma noktasını işte eksi 15 santigrat dereceye kadar indirmeye çalışırız. Soğuk havalarda uçakların kanatlarının alkolle yıkanması yine arkadaşlar aynı şekilde yine koligatif özelliktir arkadaşlar bu yani don, donmasını engellemektir amaç. Soğuk sularda daha fazla canlının yaşaması. Şimdi arkadaşlar canlı, soğuk sularda canlının yaşamasının sebebi daha çok canlı çeşidinin olması ve daha fazla canlı türünün olmasının sebebi soğuk sularda arkadaşlar. Oksijen çözünürlüğü daha yüksektir. Çözünürlüğü daha yüksektir. Daha yüksek. Yani oksijence zengindir. Soğuk sular, derin sular. O yüzden daha fazla, daha farklı türde canlılar yaşar. Dalgaçların vurgun yememek için yüzeye dinlenerek çıkması bu da arkadaşlar e, oksijenle alakalıdır. Yani e, eğer bir anda çık, çıkarlarsa e, çok aşırı şekilde kanda çözünen oksijen miktarı artacağı için ciğerler patlayabilir. Bu da çözünürlükle alakalıdır. Ozmotik basınçla ya da ozmoz olayıyla alakalı olan tek şık A şıkkıdır diyoruz. Ve geçiyoruz arkadaşlar 12. sorumuza. Evet 12. sorumuz da yine ne ile alakalıymış bakalım. Suya uçucu olmayan çözünen eklenerek hazırlanan çözeltilerin kaynama kaynamaya başlama sıcaklıkları sayfır, saf suyun kaynama başlama noktasından yüksektir. Doğrudur. Sıvı çözeltilerde kaynama sıcaklığının değişme koşullarını araştıran bir öğrenci aşağıdaki kaplarda üzerinde belirtilen miktarlardaki maddeleri ilave ederek tamamen çözünmelerini sağlamıştır. Daha sonra oluşan çözeltileri çökelme olmadan ısıtıp kaynatmaya başlama sıcaklıklarını ölçmüştür. Çözeltilerin kaynama ya başlama sıcaklıklarının 1, 2, 3 şeklinde sıralandığını gözlemleyen öğrenci sonuçlarından hangilerine ulaşabilir? Şimdi arkadaşlar molal derişimlerini bulalım bunların. 2 mol sodyum klorür atıyormuşuz buraya. Buraya 2 mol magnezyum klorür atıyormuşuz. buraya da 2 mol C6H12O6. Bakın burada eğer size şunların mol kütlelerini verselerdi ne yapardık? işte çözünen madde miktarlarına göre karşılaştırma yapabilirdik şu iki çözeltiyi. Bu çözeltiyi yapamazdık. Neden? Çünkü çözünen hayır hayır üçünü de yapamayız. Çünkü farklı maddeler tabii. Şu ikisi tuz olarak düşünün ben de değil hepsi farklı maddeler. O yüzden derişimlerine molar derişimlerine bakacağız. Mol derişimlerine bakacağız arkadaşlar. Şimdi nedir? Molarite eşittir en bölü B değil mi şunun için yapalım 2 mol bölü 100 gram diyor kilograma çevirdiğimiz zaman 2 0.1 kilogram bu da eşittir ne yapıyor arkadaşlar 0.2 mi yapıyor 0.2 molar yok yok yok 2 yapar, yapar mı hiç ya? pardon 20 yapar Evet Kusura bakmayın. Evet. 2 bölü 0.1 dediğimizde arkadaşlar 1/10 çarpı ters çevirip çarptığımızda 20 molar. Şurası 20 olacak. 20 molar. Aynısını buna yaptığımız zaman 200 bölü şey, 2 bölü 0.2 dersek bunu ters çevirip çarptığımızda 20/2'den 10 molar bu magnezyum klorür aynısını şuna yapalım arkadaşlar şuraya yapalım 2 bölü 0.1 eşittir 20 molar bu da 20 molar şimdi 20 molar bu 20 molar bu 10 molar bu e molar değişimlerine bakalım arkadaşlar şimdi iyon değişimlerine bakalım bu iyonik bu, bu moleküler Şimdi iyon değişimlerine baktığımızda ne olacaktır? Suyun içerisine çözündüğü zaman, sodyum artık klor olarak ayrılacaktır. 2'dir arkadaşlar. Ne olacak? Çarpı 2 diyoruz. Burası iyon değişimi 40. Burası 1 magnezyum, 2 de klor var. Burayı da üçlü çarpalım. Burası 30. Burası 1 çarpılacak. Burası yine 20'dir. Şimdi 40, 30, 20. O halde kaynama noktası. İyon değişimlerine baktığımız zaman birinci kap büyüktür. ikinci kaptan o da büyüktür. Üçüncü kaptan olacaktır. İyon değişimlerine baktığımızda. Hangilerine ulaşabilir? Sıvıda çözülen maddelerin moleküler veya iyonlaşarak çözülmesi çözeltinin kaynamanın başlama sıcaklığındaki artışı etkilemez diyor. Olur mu etkilemez? Bakın 20 molar, 20 molar 10 molar. Şimdi bu normalde moleküler veya iyonlaşarak normalde hiçbir etkilemezseydi. En düşüğünün magnezyum klorür olması gerekiyor. Değil mi İyonlaşarak çözülmeseydi? Çünkü bu moleküler olarak çözüldüğü için burada iyon yok. Burayı 1 ile çarpıyoruz. Burayı 3 ile çarpıyoruz. Ne oluyor? Hatta şurayı 2 ile çarpıyoruz. 40 oluyor. Normalde 2 mol. 2 mol, 2 mol. 3'ü de 2 mol'dü. O halde moleküler veya iyonlaşarak çözülmesi sıcaklığın artışını etkiler. Bu yanlış. 2'ye bakalım. Çözülen maddenin suya verdiği tanecik sayısı ile çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığındaki artış doğru orantılıdır. Arkadaşlar normalde Baktığımız zaman bunun tanecik sayısı 3'tür, Bunun da 2'dir. Bakın ne oldu? Bunun 10'du. Bunun 20'ydi. Tanecik sayısıyla ne oldu? Arkadaşlar kaynama noktası bir anda bunun önüne geçti. Yani ikinci yargımız nedir arkadaşlar? Doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda eşit mol sayıda çözünen madde içeren çözeltilerde çözücü miktarı arttıkça çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığındaki artış azalır diyor kıymetli arkadaşlarım. Şimdi eşit mol sayısında çözülen madde içeren çözeltilerde çözücü miktarı arttıracak. Şimdi bakın. 2 mol sodyum klorür, 2 mol magnezyum klorür. Birinde 100 gram, birinde 200 gram var çözücü. Bakın çözücü miktarı artınca çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığındaki artış azalır. Görüyorsunuz değil mi? Yani derişim normalde 2 mol sodyum klorür 100 gramda. Bu da 100 gramda çözülmüş olsaydı, magnezyum klorürün iyon sayısı fazla olduğu için magnezyum klorür çözeltisinin kaynama noktası bundan daha yüksek olacaktı. Ancak buradaki çözücü miktarı arttığı için bunun kaynama noktası azaldı. O halde bu da doğrudur. Doğruları hangilerine ulaşılabilir diyoruz. D şıkkı diyoruz. 2 ve 3'e ulaşabiliriz. 1 yanlıştır diyoruz ve geçiyoruz bu bölümün son sorusuna arkadaşlar. Evet. Son sorumuz... Evet yine kaynama noktasıyla koligatif özelliklerle ilgili galiba. Çünkü uçağı alkolle yıkanmış. Alkocu tuzlanmış, yollar tuzlanmış. Arabalara radyatör antifriz konulmuştur. Görsellerdeki işlemler aşağıdaki ifadelerden hangisine örnek gösterilebilir? Su içinde uçucu madde çözünürse suyun buhar basıncı yükselir diyor. Arkadaşlar buhar basıncıyla alakalı bir şey yok burada. Buhar basıncıyla hiç alakalı bir şey yok. Uçucu madde, bakın burada donma noktasını düşürmek buradaki amaç. Suyun içerisine e, uçucu bir madde işte alkol, alkolle yıkadık. Burada bu donma noktasını düşürme, burada da donma noktasını düşürme arkadaşlar. Burada da donma noktasını düşürme. Yani üçünde de donma nok, amaç donma noktasını aşağı düşürmedir. Dış atmosfer basıncı artınca suyun kaynama noktası artar. Burada da arkadaşlar atmosfer basıncı ile ilgili bir şey görüyor musunuz? Yok. Bununla kaynama noktası ile ilgili bir şey de yok. Çözünen katı miktarı arttıkça suatın buhar basıncı yine buhar basıncı demiş, buhar basıncı ile alakalı bir şey yok. Suda çözünen maddeler suyun donma noktasını düşürür. Evet, bakın donma noktası, donma noktası, donma noktası. Hepsi su suda çözünüyor. Evet, buraya ulaşabiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımız D. Maddenin saflık oranı arttıkça hal değişim sıcaklığı artar. Burada da haldeşim sıcaklığıyla alakalı bir şey yok buna da ulaşılamaz arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz D şıkkıdır diyoruz ve ünitemizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz ee, izlediğiniz için hepinize ayrıca teşekkür ederim arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayalım. Öğrenci gruplarında paylaşırsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. İkinci kitapta görüşmek üzere.